Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan üzerine dehirden zamandan öyle bir müddet geldi ki o zaman o anılmaya değer bir şey değildi. Doğrusu biz insanı imtihan etmek için karışık bir nutfeden, erkek ve kadın sularından yarattık da onu işitici, görücü yaptık. Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Çünkü biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. Kuşkusuz, iyilerde karışımı kefur olan dolgun bir kadehten içerler. Bir kaynak ki, ondan Allah'ın kulları içerler. Güzel yollar açarak akıtırlar onu. O kullar,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 Gayretiniz karşılığını bulmuştur. Kur'an'ı sana kısım kısım biz indirdik. O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut köre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir bölümünde de ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl.